Soru şu, sigarayı bırakamamanın psikolojik rahatsızlıkla alakası var mıdır? Ne yapmamız lazım? Çok güzel bir soru. Yani gerçekten çok zekice konuyu anlamaya yönelik dikkat ve merak içeren sorularınız oluyor. Bunları da yardımcı Merve sizlerden değerliyor, topluyor, onları bir araya getiriyor ve haftada bir çekimlerle bu soruların cevaplarını size ulaştırmaya çalışıyoruz. Sorularınız için, konuya ilginiz için çok teşekkür ederim. Sigarayı bırakamamanın tabii ki psikolojik rahatsızlıklarla, psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi vardır. Hatta başlama nedeni olarak psikiyatrik hastalıklar sigara ve birçok maddenin başlama nedenidir. Mesela depresyon, sigara, alkol, birçok eroin vesaire kokain gibi maddelere başlama nedenimiz olabilir. Birçok insan lise yıllarında veya üniversite yıllarında ilk depresif ataklarını geçirirken sigaraya başlamış olabilirler. Sırf bu nedenle işte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sigara içmeye devam eden insanlar olabilir. Bunun nedeni sigara gibi kimyasallar içeren, dopaminerjik kimyasallar içeren maddelerin özellikle dikkatimizi artırabilmesi veya bir miktar antidepresan etkinlik gösterebilmesi nedeniyle e, o sırada vücut tarafından bir haz kaynağı olarak veya canlandırıcı olarak kullanılabilmesidir kokain vesaire gibi e, maddelerde öyledir maalesef birçok psikiyatrik hastalığın tabii komplikasyonu tabii kötü sonucu olarak madde kullanımı ortaya çıkar çok sayıda psikiyatrik araştırma psikiyatrik kliniklerinde yatmakta olan insanların diğer hastalara ve diğer insanlara nazaran daha fazla miktarda sigara ve madde kullandığını ortaya koymuştur. Yani psikiyatrik hastalar toplumda görülenden çok daha yüksek oranda sigara, alkol, eroin, esrar vesaire gibi bağımlık yapıcı maddeleri daha sık kullanmaktadırlar. Tabii ki bırakırken de bunlarda büyük bir zorluk ...yaşayabiliriz. Antidepresanlar... E, ...sigara bırakırken de işe yarayabilirler. Hatta bugün için... ...sigara bırakma ilacı olarak bilinen ilaçlardan birisi... ...doğrudan bir antidepresandır aynı zamanda. Bu propiyon içeren... E, ...bu kimyasal içeren bir ilaç... ...doğrudan... E, ...sigara bıraktırıcı bir ilaç olarak... ...ruhsat almış durumdadır. E, yine sigara bıraktırıcı başka ilaçlarda mevcut. E, onlar antidepresan değil gerçi... Ben de kendim e, geçmişte sigara kullandım ve sigarayı bırakırken e, piyasada sigara bıraktırıcı değil ama e, antidepresan etkinliği olduğu bilinen bir ilaçtan istifade ettim e, ve daha kolay sigarayı bırakabildim bundan 12 yıl kadar önce. Dolayısıyla sigara bırakmanın yoksunluğu, krizi öyle diyelim e, çok daha rahat geçirildi. E, bunları neden anlatıyorum? Eğer sigara bırakmayı düşünüyorsanız... E, mutlaka, e, mutlaka demeyeyim de bir psikiyatriste danışmanızda fayda olabilir. E, yine aslında sigara kullanan kişileri özellikle e, dikkat etmeleri hususunda uyarmak isterim. E, çoğu zaman bir psikiyatrik hastalık sigara kullanmanın veya sigara benzeri maddeler kullanmanın bir nedeni olabilir. Onu da ayrıca araştırmakta fayda var. Çünkü mevcut bir psikiyatrik rahatsızlığınızın farkına varmadan sigarayı kullanmak, bırakmak veya benzer etkinliklerde e, bulunmak nedeniyle e, uzunca yıllar bizzat psikiyatrik rahatsızlığının farkına bile varmadan yıllar geçirmiş olabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki kaygı bozukluklarında, bipolar bozuklukta, depresyonda, şizofrenide yapılmış çok sayıda araştırma bu grup insanların ...daha fazla oranda madde kullandığını, sigara kullandığını açıkça ortaya koyuyor. Dikkat ederseniz madde kelimesiyle sigarayı bir arada kullanıyorum. Alkol, sigara, madde vesaire gibi kelimelerin hepsini bir arada zikrediyorum. Çünkü bunların hepsi sonuçta zararlı maddeler ve bağımlılık yapıcı maddeler. Dolayısıyla madde kullanımı yani bunun adı madde. Sigarayı eroinden, kokain'den esrar'dan ayıran çok özel bir şey yok veya alkolden ayıran çok özel bir şey yok. Bunların tamamı vücut için zararlı kimyasallar içermektedir ve bağımlılık yapmaktadırlar. Tamamından kurtulmamız gerekir.